ama üst yazdığınızda rahat edersiniz. Şimdi bakın yukarıda gördüğünüz bir kere bu tür maçları seçtik arkadaşlar. Ondan sonra şimdi 126, bir alt satıra indiğinizde 120, 1, 2. 121 2 120 2 2'ye böldüm kağıdı. Bakın sol taraf ortadan 2'ye böldüm. Sol taraf ve sağ taraf farklı. Toplam burada arkadaşlar 8 kupon var. Şimdi 120 maça 1-2 diyorum. İki ihtimal seçiyoruz ya arkadaşlar. 1 ya da 2. 0 gelme olasını kaldırdık.